Pankreas vücudun tam ortasında bulunan bir organdır midenin gerisinde bulunur ve pankreas hastalıklarının tanısı oldukça güçtür tomografi veya MR ile bile kimi zaman tam tanı koyabilmek mümkün değildir pankreas hastalıklarının tanısını koyabilmek için ağızdan yutturulan endoskoplar vardır Onların ucuna ultrason probu monte edilmiştir. Ve ismine endoskopik ultrasonografi denir. Ve biz bu cihazları kullanırız. Pankreas kanserlerinin erken tanısı için. Ağızdan yuttururuz. Mideye ineriz. Ve bakın burada midenin hemen arkasında pankreas vardır. Hem bu bölümden tarama yaparız. Hem de mideden kesitsel taramalar yaparak pankreastaki 4-5 mm'lik kitleleri ortaya koyabiliriz. Özellikle... Ailesinde birinci derece akrabalarında pankreas kanseri olan kişilerin taranması mutlaka endoskopik ultrasonla yapılmalıdır. Çünkü özellikle pankreas MR'ı veya tomografisi bu iş için öncelikle kullanılıyor. Doğru biz de tomografi veya MR çekiyoruz ama tomografi veya MR bir santimetrenin altındaki pankreas kanserlerini atlayabilmektedir. Onun için bu. Birinci derece akrabasında pankreas kanseri olanlar mutlaka endoskopik ultrasonografi ile incelenmelidir.